Sutu üçlüsünün son üyesi olan Bonnie, destansı olarak oyuna katılıyor. Peki ya ne zaman gelecek? Öncelikle kanala abone olmayı unutmayın. Bonnie'nin yeni kostümü olan Empress Bonnie 6 Haziranda oyuna eklenecek. Bonnie mantıken kostümden önce gelmesi gerekiyor. Genellikle yeni karakterler oyuna cuma günü geldiğinden 27 Mayıs veya 3 Haziranda gelmesi gerekiyor. Tabii ki bu tarihlerin arasında bir yerde de gelebilir. Bugünlük bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.